Merhaba ben Tolga Özbek biliyorsunuz bir deli bir kuyuya taş atıyor 40 akıllı 4004 bin 4 milyon akıllı bir araya gelip o taşı bir türlü kuyudan çıkartamıyoruz bu böyle bir sarmal gibi saçma sapan yerlerde dolaşıyor işte sosyal medya whatsapp grupları derken bana insanlar sormaya başlıyor ya Tolga abi biz bir uçak yapmışız. Evet yapmışız THK-5 adında. Bu gitmiş ambulans olarak bu uçağı ihraç etmişiz Danimarka, Evet etmişiz doğru. Hatta şu an bu uçak Danimarka'da Kopenhag'da Sağlık Müzesi'nde sergileniyormuş. Altına da bir plaket çakmışlar. Kayseri Tayyare Fabrikası'na çok teşekkür ediyoruz diye. Şimdi tabi bunlar bu bilgilerin son cümlelerinde bir dakika dur diyorum ben. Çünkü... Birçok konu birbirine karıştırılıyor. Yani işte bu Türk Hava Kurumu fabrikası, uçak fabrikası nedir? Biz gerçekten uçak mı ihraç ettik, ne yaptık gibi? Bu videomuzda size THK-5 olarak adlandırılan bu ambulans uçağın hikayesini anlatmak istiyorum. Bu hikayeyle birlikte bu uçak nasıl tasarlandı, nerede imal edildi, hangi motorlara sahipti, Danimarka'da bu uçak ne yapıyordu? Bu hikayeyi Türk Hava Kurumu 5 modelinin hikayesini birlikte dinliyoruz. Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en önem verdiği konuların başında havacılık geliyordu. Havacılıkta da ayaklarımızın üzerine basabilmemiz için kendi uçak fabrikalarımızın olması gerekiyordu. Hemen Cumhuriyet'in arkasından Kayseri'de Tomtaş olarak adlandırılan bir uçak fabrikası Alman Junkers şirketinin ortaklığıyla kuruldu. Daha sonra 1920'lerin sonuna 30'ların başına baktığımız zaman Türk Havacılığın efsane ismi, Vecihi Hürkuş'un yaptığı tasarımlar, hayata geçirdiği uçak modelleri var. Yine 1930'larda bir başka önemli Türk girişimci Nuri Demirağan ki Nuri Bey inşaat ve demiryolu sektöründe elde ettiği o muazzam sermayeyi yine ülkesine harcayıp Beşiktaş İstanbul Beşiktaş'ta deniz kenarına bir e, tayyare fabrikası kurarak bu konulara adım atmaya başlamıştı. Bir taraftan da tabii Türk Hava Kurumu var. Türk Hava Kurumu bugün birçok kişinin işte e, iddialarıyla işte ne yapıyor bu nedir orman yangınını söndürmüş falan gibi söylese de Türk Hava Kurumu Türkiye'de gençlere havacılığı sevdirmek üzere kurulmuş çok önemli. Dünyada bir örneği olmayan bir kuruluş. 1930'ların ikinci yarısına geldiğimiz zaman nasıl sevdireceksiniz havacılığı? Daha basit ve daha böyle yeteneklerin ön plana çıktığı planörcülük de mesela sevdireceksiniz. Türk Hava Kurumu da o yıllarda çok basit ahşap malzemeden, tahtadan imal edilen, üzerine bez kaplanan çok basit planörleri kurduğu atölyede üretmeye, tamir etmeye başlıyor. 1940'a gelindiği zaman Avrupa'da başlayan 2. Dünya Savaşı nedeniyle çok sayıda havacılık konusunda taslil yapmış, uçak mühendisleri gidecek ülke aramaya başlıyorlar. Ve bu ülkelerden bir tanesi de Polonya vatandaşı. Polonya biliyorsunuz Alman işgalinde o dönemde ve çok sayıda uçak mühendisi bir yerlere gitmeye çalışıyor. Önce Fransa'ya geliyorlar. Fransa'da da Almanların işgal riski ortaya çıkınca oradaki Büyükelçiliğimiz Türk pasaportu vererek bu mühendislerin Türkiye'ye gelmesini sağlıyor. Ve geldiği zaman da o yıllarda tabii Türk Hava Kurumu'nun çok ciddi bir elinde bir mal varlığı var, gelirleri var ve Türk Hava Kurumu bir Ankara'daki bu atölyeleri basit birer uçak fabrikası haline getirmek üzere adım atılıyor. Polonyalı mühendisler bu fabrika için önemli bir insan kaynağı oluyorlar. Bir taraftan da bir kısmı da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir uçak mühendisliği bölümü kuruluyor. Orada hoca olarak Türk mühendislerin yetiştirilmesine de katkı sağlamaya başlıyor. Yani açıkçası Türk havacılık sanayi için Polonyalı mühendisler bir can suyu oluyor. Şimdi Polonya demişken hemen sizi şöyle bir günümüze doğru ışınladığımız zaman da bugün hani daha doğrusu geçen sene Türkiye o yıllarca o Polonya'dan gelen mühendislerin yaptığı tasarımlardan sonra Polonya'da TB2 insansız hava aracı da ihraç etmesi belki döngünün tamamen 180 derece döndüğünü ortaya koyuyor. Tekrar 1940'lı yıllara gelelim. Tabii ki ülkedeki kaynaklar minimum düzeyde. Bir anlaşma yapılmış İngiltere ile İngiltere'den Magister olarak adlandırılan alttan kanatlı, bez kaplama, ahşaptan imal edilmiş İngilizlerin bir temel eğitim uçağı var. Bu eğitim uçağı önce Kayseri Tomtaş'ta fakat tabi ortaklık yürümüyor. Arkasından da Türk Hava Kurumu fabrikasında lisans altında üretiliyor. Uçakların bir kısmı Türk Hava Kurumu tarafından sipariş veriliyor. Bir kısmı da Türk Hava Kuvvetleri tarafından. Şimdi o yıllarda savaş yıllarında Türk Hava Kurumu hava kuvvetlerinin ihtiyacı olan pilot, teknisyen, Rasıt yani hani o pilotla birlikte uçan gibi personelin yetiştirilmesine de çok önemli bir role sahip o yıllarda. Çünkü her ülkenin hava kuvveti inanılmaz büyümüş durumda. Sadece pilot olarak subaylar yetmiyor. Az subaylardan pilotlar yetiştiriliyor ve bu eğitim Türk Hava Kurumu tarafından hayata geçiriliyor. Magister'ların eğitimleri başlıyor. Cipsi motora sahip bu. Tek motorlu çok basit basit sistemler bir gün yolunuz düşerse. İster İstanbul'daki müzeye gidin, havacılık müzesine, ister Ankara'da birer tane magister halen duruyor. Keşke uçsa bunlar. Bu da başka bir konumuz. Savaşın ilerleyen dönemlerinde Polonyalı ekip, işte akrobasi uçağı, biraz daha büyük modeller geliştirme, arada işte planörler tasarlıyorlar, üretmeye çalışıyorlar, test uçuşları. Bunların bir kısmı envantere giriyor, bir kısmı giremiyor, test aşamasına kalıyor. Ve projelerden bir tanesi de THK-5 olarak adlandırılan çift motorlu, alttan kanatlı, Ahşap yapıya sahip bez kaplama bir uçak ve bu uçakta da hedef öncelikli olarak ambulans görevlerinin yapılması. O yıllarda bir de Türk Hava Kurumu'nun motor fabrikası var. İşte bu dediğim cipsi motorların üretim hakkını almış. Orada da motor imalatı gerçekleştiriliyor. Cipsi motorlar basit motorlar ama güvenilir motorlar. Nasıl magister uçaklarında tek motor cipsi kullanılıyorsa bu THK-5'te de 2 adet motor konuluyor ve çift motorlu hale getiriliyor. Ahşap olmasındaki avantaj üretim kolayla yani ıhlamur ağacından veya başka çok hafif ağaçlardan işleyerek bunu yapabiliyorsunuz. Marangozluk bilgisi yeterli. Bez kaplıyorsunuz. Herhangi bir şekilde darbe aldığı zaman o bez yırtıldığı zaman oraya yama yapıp kapamak lazım. Çünkü o dönemde hem metal bulmak çok zor hem de o metali işleyecek altyapı çok fazla ülkemizde gelişmiş durumda değil. Ve ortaya da böyle bir THK5 diye bir model çıkıyor. THK-5 1946 yılında ilk uçuşunu yapıyor. İlk uçuşunu yapan test pilotu da Ali Yıldız. Ali Yıldız gerçekten Türk e, havacılığının, sivil havacılığının efsane isimlerinden biri. Bir mucit aynı zamanda. Dünya rekorlarına kırmış, Türkiye rekorları kırmış. Çok iyi bir planörcü bir pilot. Ve 1946'da bu uçağın ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Uçağın ilk uçuşundan sonra test çalışmaları, bazı düzeltmeler derken 1948 yılında uçağa Türkiye'deki havacılık otoriteleri sertifika veriyor. Ve Türk Hava Kurumu da çok önemli bir adım atıyor 1949, bir yıl sonra. Ve ürünlerini Paris'te yapılan havacılık fuarına götürüyor. Halen Paris tek yıllarda yapılıyor ve dünyanın en büyük havacılık fuarı. Bu fuarda işte uçan kanat THK-13 ile birlikte THK-5 de sergileniyor. O sırada Danimarkalı bir şirket uçak arayışları içerisinde bu uçağı ekibi görüyor, beğeniyor. Ve Türk Hava Kurumu ile bir pazarlık yaparak uçaktan bir adet sipariş veriyorlar. Danimarkalılar uçağa sipariş verdikten sonra uçak üzerinde bazı değişikliklere gidiyorlar. Kuyruk tasarımı biraz daha değiştiriliyor. Uçağın daha stabil yani kararlı bir şekilde uçması sağlanıyor. Uçağın yolcu kapısı biraz daha büyütülüyor. Menteşeli hale geliyor. Çünkü sedye geldiği zaman ambulans uçak görevinde uçacak bu. O sedyenin daha rahatlıkla kabine girmesi lazım. Bu tür tadilatlar Danimarkalı ekiple birlikte yapılıyor. Ve sonuçta... 3 yolcu kapasiteli bir uçak ortaya çıkıyor ve bu uçakta ilk uçuşunu 5 Eylül 1951 tarihinde yapıyor. Arkasından test ve sertifikasyonlarından sonra 11 Aralık 1951 tarihinde bu uçağa sertifika veriliyor ve uçak Danimarka'ya gitmek üzere yola çıkıyor. Uçak 1952'de Danimarka'ya veriyor. Arkasından Danimarka Sivil Havacılığı'nın uçağı testlerini gerçekleşiyor ve uçağa Haziran 1952'de Uçabilirlik sertifikası veriyor ve bu şirket uçuşlarına başlıyor ve 1952'den 1960 yılına Danimarkalı şirket çeşitli ambulans uçuşlarında THK-5'i kullanıyor. Bu arada yaklaşık da 1000 saate yakın bir uçuş yapılıyor ki yani yıla böldüğün zaman bu yaklaşık yılda 110-120 saat gibi bir rakam çıkıyor. O yıllarda uçağın test pilotu uçağın biraz kaba olduğunu havada böyle kumandaları biraz fazla büyük aldığını ama... İniş sırasındaki yani uçakların en kritik düşük süratle uçtukları yer inanılmaz iyi bir istikrara sahip olduğunu anlatıyor. Ve Danimarka'nın farklı bölgelerinden hastalar toplanıyor. İşte Kopenhag'a uçuruluyor, farklı noktalara uçuruluyor ve bu uçak tabiri caizse gerçekten hayat kurtarıyor. Hastaların hayata tutunması, acil hastaların özellikle sağlanıyor. Fakat o yıllarda uçağın performansı biraz düşük. Ee, tam yakıt depoları dolu. iki pilotla birlikte kalkacağı zaman kapasitesi oldukça küçük ve yetersiz kalmaya başlıyor. Bazı küçük tadilatlar yapıyorlar. Uçağı daha hafifletiyorlar. Motor gücünü ile ilgili bazı e, ekstra e, eklemeler yapılıyor uçağa. Ve sonrasında uçağın hani bir daha makul hale geliyor. Ama tabii yıllar geçtikçe uçak yıpranıyor. Fakat bu sırada da şirket çok memnun bir yandan da bakım idamesi de kolay bir uçak. Yedek parçasını rahat buluyorlar. Ve sonunda 1960 yılına doğru gelirken uçağı artık elden çıkarmaya karar veriyorlar. Danimarkalı bir başka şirket bu sırada uçağa talip oluyor ve bu uçağı satın alıyor. Satın aldıktan sonra 1961 yılında birkaç ay sonra uçak tarihler 18 Kasım 1961'i gösterirken iniş sırasında ana iniş takımlarından birinin freni kilitleniyor. Ve uçak yere teker koyduktan sonra rule kaçırarak iniş takımları kırılıyor ve uçakta ağır bir hasar meydana geliyor. Ee, Uçan tabi ki bu yüksek bakım ve onarım maliyetleri yüksek olduğu için sigortadan düşüyorlar. Tabiri caizse hani pert oluyor e, otomobil tabiriyle söylersek. Ve uçak envanterden Danimarka Sivil Havacılık envanterinden çıkıyor. Peki uçağa ne yapacağız diye düşünüyorlar. O sırada da havalimanının Danimarka'daki bu havalimanının yakınlarındaki bir çocuk parkına... TAK-5'i götürüyorlar. O çocuk parkına koyuyorlar ve yıllarca o ahşap uçak o çocukların bir oyun yuvası halinde kalıyor. Ne yazık ki tabi zamanla birlikte işte güneşin etkileri karın, yağmurun etkileriyle birlikte epey yıpranıyor ve sonrasında bir gün o uçak ahşap uçak yakılarak ne yazık ki yok ediliyor. Günümüze kadar da pek fazla bir parçası da ne yazık ki ulaşmamış durumda. Bu uçaklardan çok fazla üretilmiyor Türk Hava Kurumu tarafından. Hatta geliştiriliyor 6 kişilik bir yolcu versiyonu e, tasarlanıyor. THK ona da veriliyor. Daha güçlü bir motor konuluyor ama 1950'lerde Türk Hava Kurumu'nun içine girmiş olduğu çok ciddi bir ekonomik buhran var. Ciddi gelir kayıpları var. 1952-53 döneminde Önce Türk Hava Kurumu, uçak fabrikası, makine kimya endüstrisi kurumuna devrediliyor. Hatta makine kimya biraz böyle yeni projeler peşinde koşuyorlar. İşte jet motorlu bir eğitim uçağı Mehmetçik bu tasarımı gerçekleştiriliyor. Bu anlattığım mecziste uçakların üzerine kanopi takılıyor. MKE-44 U adı verilen bir eğitim uçağı yapılıyor ama Türk Hava Kuvvetleri pek bu eğitim uçağından yeterli verimi alamıyor çünkü. 1930'lara göre tasarlanmış bir yapı artık 1950'lerin sonunda jet motorlu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde eğitimin daha performanslı uçaklarla yapılması gerekiyor. Biraz tabiri caizse o uçak kısa kalıyor ve 4-5 yıl kullanıldıktan sonra o mk 44 uğurlar emekli ediliyor. Arkasından da zaten T-34'lerle uçuşlar devam ediliyor. Sonrasında da 1962 yılında da makina kimya endüstrisinin sahip olduğu bu uçak fabrikasının kapatılma kararı alıyor. Önce traktör üretiliyor. Daha sonra da 1964-65'ten sonra da çeşitli tekstil fabrikası için tezgahların üretimi bu fabrikada gerçekleşmiş duruyor Yani Türk Hava Kurumu uçak fabrikasına baktığınız zaman 1940'larda faaliyete geçiş, 1952'de makina kimyaya devrediş ve 1962'de fabrikanın Artık havacılık dışı üretim yapması geliyor. Peki neden bu? Tabii bunlarla ilgili ben saatlerce konuşabilirim. Öncelikli olarak bir fabrikanın yaşaması için ürün yapması lazım. Bu bir para, RG, tasarım, mühendisler, şunlar bunlar, bu çok önemli. Ama sonrasında da o ürünün rekabet edici özelliklere sahip olması lazım. İyi performans, rakiplerine karşı üstünlük, iyi fiyatla sunulması lazım. O dönemde artık uçaklar işte jet teknolojisi veya turboprop olarak adlandırılan pervaneli uçaklarda yeni dönem açılırken 1930'larda kalmış bir motorun üzerinden gidebilmek, ahşap yapıyla devam edebilmek pek mümkün olmuyor. Kendini de yenilemediği zaman fabrika ürünler bir yerden sonra demode olmaya başlıyor ve pek fazla da uzun ömürlü ne yazık ki olmuyor. O yüzden de geçmişten alabileceğimiz dersler var. Bu dersleri bugün çok iyi denemek ve bu hatalara Düşmemek gerekiyor. Evet sosyal medyada biri bir taş attı kuyuya. Ve biz bu kuyudan bu taşı bir türlü çıkartamadık. Ama ben dilim döndüğünce size Türk Hava Kurumu uçak fabrikasının ve THK-5 uçağını anlatmaya çalıştım. Hazın bir hikaye ama ne ne yazık ki günümüze keşke bu uçak ulaşsa müzemizin bir kenarında dursa. Veya uçan bir modeli olsa keşke ama bunlara tabi keşke demekten başka bir şey aklımıza gelmiyor. Önemli olan değerlerimizi düzgün korumak. Geleceğe doğru yatırım yapmak, geleceği hayal etmek. Geleceği hayal edip oradaki neler olabileceğini yaparsak ki bunun için üniversiteler, akademik yapı çok çok önemli. Onu da ticaretle ve mühendislikle birleştiğimiz zaman çok daha yeni ürünler ortaya çıkıyor. Umarım bu tür hatalar gelecekte yapılmaz diyoruz. Savunma ve havacılık konusundaki haberler tolgözbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Tabii ki daha olmadıysanız kanalımıza lütfen abone olun, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.